Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet yeni bir programda yine sizlerin karşınızdayız Allah'ın izniyle. Evet çok güzel gündemler var, çok güzel haberler var. Aile destek paketi maaş gibi olabilir mi? Diye bazı öne sürülen gündemler var. Evet haberlerimize hemen geçmeden önce... Kısa olarak şöyle bir e, haklara, gündemlere e, bakalım e, arkadaşlar. Evet, e, biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı e, ek randevu e, uygulamasını devreye aldı. E, hasta rehberi randevu nasıl alınır e, arkadaşlar? Bu e, gerçekten önemli e, bir haber. İnternette hastane randevu alma işlemi vatandaşların e, yoğun takibinde Sağlık Bakanlığı daha önce 16'da alınan randevuların Bundan böyle saat 10'da alınmaya başlanacağını duyurdu. İnternet üzerinden hastane randevusu alacaklar kullandıkları tarayıcının arama kısmından MHRS yazıp Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi sayfasına gidip oradan TC kimlik nosu ve daha önce oluşturulan MHRS parolası ile sisteme giriş yaparak randevu alabilmekte. Sağlık Bakanlığı randevu bulamayan hastalar için ek randevu açmaya başladı. Aynı saat aynı dakikaya birden fazla randevu verebiliyor. Peki Sağlık Bakanlığı ek randevu nedir? Diyor. Gerçekten hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle böyle bir uygulama çok yerinde, çok isabetli bir karar olmuş arkadaşlar. Evet devam edelim yine. Ee, yeni infaz yasası e, geliyor. Suç işleyinin bir gün bile olsa cezaevine girmesi e, sağlanacak. E, hükmün açıklanması ertelenmeyecek. Evet bu da e, önemli haberlerden e, birisi. Yani yasal e, süreçleri iyi takip etmek gerekiyor. E, yine engelli bireylerimizin de bu çok yaşadığı mağduriyetlerden birisi. Taksiciler e, kısa mesafe bahanesiyle yolcu reddedemezler. Bu şekilde yolcu seçtiği tespit edilen taksiçilere 2.265 lira idari para cezası ve trafikten men cezası verilmektedir ee, arkadaşlar bu da e, bir hak ve E devlet e, yine hayvan sahiplendirme e, uygulanmasını e, devreye soktu uygulama üzerinden barınaklarda e, yaşayan hayvanlara yuva olunabilecek e, arkadaşlar. Evet bir yandan da telefonumuz çalıyor Evet yine haberlerimize devam ederken arkadaşlar şimdi aile destek paketi yani ödemesini gerçekten Türkiye'de çok yoğun bir ilgi alaka oldu yani bu kaçınılmaz maaş gibi olabilir mi Yani bu yönde bir çalışmalar var öneriler var gayretler var yani olursa iyi olur düşüncesiyiz. Düşüncesindeyiz biz de. Sizler de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bu videonun altına mutlaka ve mutlaka yapın. Yine şöyle aile destek paketi ödemeleri 7. ayda yani Temmuz'da yattığı için arkadaşlar Haziran'da sona erecekti normalde. Haziran'da bitmeyecek. Yani Temmuz'da da aile destek paketi Ödemesi alınacak 2023'te yani bir yıl boyunca bu devam edecek ha bir yıl daha devam eder mi muhtemelen eder diye bekliyoruz ee, arkadaşlar tahminlerimiz bu yönde ha keşke maaş gibi olsa yani e, bu da önemli e, bir ayrıntı çocuk destek bileşeni e, yardımı ise e, yani muhtemelen yani şu ana kadar böyle bir detaylar açıklanmadığı için aile destek paketi alanlara e, otomatik olarak ödenecek gözüküyor e, arkadaşlar. Evet şimdilik e, haberlerimiz bunlar. Gün boyu e, bu konuyla ilgili e, canlı yayınlarda olacağız. E, mutlaka ve mutlaka sizler de bu konuyla ilgili görüşlerinizi buraya yazın. Aile destek paketi maaş gibi olsun mu? E, arkadaşlar burada sizlerin fikirleri de önemli. Kamuoyunda e, bu şekilde güzel öneriler var. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.